Peki bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ne yapar? Nedir yönetim kurulu üyeliği? Ve hangi evet. özellikler gerekir yönetim kurulu üyesi olabilmek için? Üyesi olabilmek için. Evet aslında yönetim kurulu üyeliği Süleyhan'ın romantik bir konu değil. Çok büyük sorumluluk, çok da kolay değil. Dolayısıyla bu sorumluluğu almak demek, bu sorumluluğu almak demek e, sizin gerçekten yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğunuz şirketin e, bütün e, yükümlülüklerinin altına imza atmanız anlamına geliyor. Yani bir kere bunu bilmemiz gerek. İkincisi şirketin operasyonunun geleceğini, stratejisini... Ee, ve daha ileriye taşınması için neler yapılabilir bunun çalışması gerekiyor. üçüncüsü de aslında sermayedara bir kar yaratmaya çalışıyorsun eğer yaptığınız işin yani bulunduğunuz şirketin kar yapma yetkisi e, yok ise ve siz bir şirket olarak yeni yatırımlar öz kaynaklarınızı büyütüp yeni yatırımlar yapamıyorsanız temettü dağıtamıyorsanız veya onu riske sokuyorsanız, inanın o şirketin genel müdürü kadar bunun sorumlusu. Ee, ve genel müdürden daha çok sorumlusu. Çünkü neden? Sermayelerin e, temsilcileri olarak yönetim kurulunda oturuyor. Yönetim kurullarında kimler var? Bir ana sermayeler var ve onu temsil edenler. İkincisi bağımsız üyeler. Bağımsız üyenin hiçbir sermaye bağı yok. Bağımsız üye oraya objektif olarak bakar. Şirket icra kurulu başkanının yönetim kuruluna karar olarak getirdiği önemli konuları değerlendirirken ailenin refleksi dışında objektif olarak değerlendirebilmesi ve bu süreci doğru yönetebilmesi için masada oturan üyedir. Dolayısıyla Ailenin duygusal faktörleri var. Ailenin e, işle ilgili e, her konuyu bilme yükümlülüğü yok. Demek ki bilmediği konularda da icranın haricinde kendine danışmanlık yapabilecek, o masada da bağımsız üyelere ihtiyacı var. Görüşlerini alabilecek. Dolayısıyla bağımsız üyenin sorumluluğu bunlar. Aslında yönetim kurullarının alt organları var. Mesela bir denetim komitesi var. İcra'yı ve operasyonları denetler. Denetimin sonucunda da bir rapor yazılır. Denetim komitesinde tartışılır. Denetim komitesinin raporu yönetim kuruluna gelir. Ve ideal olan denetim komitesinin başındaki kişinin ideal olan ee, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasıdır. Çünkü objektif olarak değerlendirir ve buraya getirir. Ee, yine e, risklerin e, yönetimi ve belirlenmesi komitesi var. Aynı şekilde risk tahminlerini, finansal ve operasyonel risk tahminlerini belirleyen bu komitede bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu üye itirir yönetim kurulunun bilgisine bunu sunar. Şimdi bu tipli komiteler eğer aktif çalışırsa yönetim kurulu çalışabilir. Eğer aktif çalışmazsa o zaman o şirketin adı basit anlamda patron şirketi olur. Ve sürdürülebilirliği patronun varlığıyla sınırlıdır. Anlatabilir miyim? Dolayısıyla e, bu, bu gibi hassasiyetler var. E, yeter ki siz hazır olduğunuzu söyleyin. Tamam hazır olduğumu ben söyleyeyim. Beni, söyleyin. <gülüyor> beni beni yönet, herhangi bir şirketin yönetim kuruluna alırlar mı? Ben gazeteyim. O yüzden soruyorum. Yönetim kurullarına girmek için böyle belli branşlar var mı? Ne bileyim, pazarlamadan gelmeli. Ne bileyim, işletme deneyimi, işletme eğitimi vesaire olmalı. Hani bir gazeteciyi de alıp yönetim kurulu üyesi yapmazlar herhalde. Hangi özellikler aranıyor yönetim kurulu Yönetim kurulu üyelerinde. Ee, yönetim kurulu üyesi olmanız için dediğim gibi önceden bir şirketin Bütünsel olarak önceden yönetmiş olmanızı e, kriter olarak görüyorlar. Ya iş birimini ya şirketi yönetmiş olmanızı. O zaman fikirlerinizde uzmanlığınıza karşı bakış açıları farklı oluyor. E, bu da sizi e, yani illa mühendis olsun, işletmeci, iktisatçı olsun falan şeklinde bir durum yok. Mesela ben yarın inşallah bizim yapım şirketimiz e, daha da hayal ettiğimiz gibi büyük bir hale gelirse, neden Tülay Hanım'ı yönetim kuruluna davet etmeyeyim? Anlatabiliyor muyum? Çünkü oralardan gelmişiz, belgeseller yapmaya başlamışız. Belgesellerin yapımcılığını mı yaparsınız yoksa yönetim kurulunda bize vizyon çizerken yanımızda mı olmak istersiniz diye sorarım. Ama bir hızlı tüketim şirketinde çalışmış olan Özgür'i, ben alırım. Bütün hızlı tüketim şirketleri için bir aday olarak görürüm. Üstelik medyada çalışmış bir bütünsel yaklaşımına baktığım zaman derim ki tüketiciye dokunan işler yapan şirkette Özge iyi bir yönetim kurulu üyesi olabilir. Bu Discovery ile ortak olan Blue TV'de de olabilir. Veya yani tüketicilere inovatif ürünler üreten e, Fark Labs'in de altında bulunan Fark Holding de olabilir. Bana baktıklarında aile şirketlerini yönetmek, yönetim kurulu tecrübelerim nedeniyle aile şirketi olan bir grup da beni davet edebilir. Yani dolayısıyla bu işin bir formülü yok sizin. Formasyonunuza bakıp gerçekten siz buraya aday mısınız e, ona bakıyorlar. Ben de öyle görüyorum.